Yoluna vardım, canımı hemen diyar adam. Medine yoluna vardım, canımı hemen diyar adam. Onu görmekmiş muradım. Medine'nin yolunda, Medine'nin yol. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bağ akar Mekke'ye, günün onun sevdasında.